Silah sökümünü tekrar yakından gösterelim. Şu şekilde. Önce icra ile Bunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra namluyu hafif ileri zaman namlı satan başa çıkıyor. kadar çektiğiniz zaman geliyor arkadaşlar. Şimdi her zaman en son çıkanı ilk önce takıyoruz. Buraya oturtuyoruz. Şu i̇cra mili ve yayını bu şekilde yerine takıyoruz. şekilde arkadaşlar. Guru sıkı tabancası olanlar bilir zaten orada. Bu guru sıkı tabancalarda vardır. Bunu e, kapağın şeysini, kilidini aşağı çevirdiğimiz zaman bunu buradan çıkartıyorduk. Hani guru sıkı tabancalarda var o. Çıkarttığımız zaman üst kapağı bu şekilde geri çekip yukarı alıyorduk. Bunda da bunu sadece aşağı çeviriyoruz ve bu şekilde ileri ettiğimiz zaman çıkıyor. Yerini takarken de sürgüyü oturtturduk. Üst kapağı. Hafif ileri. Şu çizgi kanal Şurası yani. Birbirine paralel olduğu zaman kilitlediğimiz zaman kapak oturmuş oluyor. Şu şekilde yapalım. Güvenli bir yerde. Tetik düşürdüm Tamam. Ve tetiği çok hafif. Çok güzel. Silah doğru bir ağır, şu an bir ağır değil yani. Güzel kullanışlı. Tavsiye ederim herkese. Alın hayırlı olsun.